Arkadaşlar merhaba, tahmin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 26.11.2020. Sizler için iki tane kupon hazırladım. Biri 4.62, biri 6.14 orandan oluşuyor. Kuponlara geçmeden önce arkadaşlar, bir önceki videomuzda neler yaptık? Onu gösterelim. Dikkatli izleyen arkadaşlarımız zaten e, bunun farkında 5'te 5 yakaladık arkadaşlar. Lokomotiv Zagreb, Hacduk Split maçına karşılıklı gol var 1.67 orandan. Bielskoz Zagreb, Bielubin 2.5 üst. Ipswich Town, Hull City 2.5 üst 1.70 orandan. Portsmouth, Oxford maçına karşılıklı gol var dedik. 1 de kaldı zaten maç. Ve e, Bournemouth... Nottingham maçına ev üst demiştim. 5 maçımız da başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren olduysa tebrik ediyorum. Ayrıca video'muzda 4.95 oranlık bir kuponumuz vardı arkadaşlar. O da başarılı bir şekilde geldi. Yine Ipswich Hull City maçına masyonu 2 demiştim ben. Peterborough, Plymouth maçına maç sonu 1, 1: 65 orandan ve Portsmouth, Oxford maçına karşılıklı gol var dedik 4: 95 orandan. Yalnız arkadaşlar videoları izleyen arkadaşlar maalesef emeğe saygı göstermiyorlar. Şöyle göstereyim ben. Videoyu izleyen 178 insan var, 178 kişi var, beğenen sadece 14 kişi. Bu bir emeğe saygısızlıktır. Yani bu videoların, bu analizlerin bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii ki karar sizin, bir şey demiyorum, bir şey diyemiyorum. Ve bir önceki videomuzda arkadaşlar... Bahsetmiş olduğum bizim bir Excel'imiz var. Şöyle göstereyim ben. Videolarımızı beğenip 3 iddia grubunda paylaşan 6 tane kardeşimiz var. Ahmet Çelik, Yunus Özyakup, Salih Üçer, Şemsettin, Er Yılmaz, İlker Aytaç Ayıldız, Yıldız, Subhi Oğuz. Bunlar arasında yapmış olduğum çekiliş Şemsettin Eryılmaz kardeşime egzerimi gönderdim. Güle güle kullansın. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Siz de egzeri kazanmak istiyorsanız videolarımızı beğenip 3 iddia grubunda paylaşırsanız çekilişe hak kazanmış olursunuz. Evet bugünkü kuponumuza geçelim. İki tane kuponum var. Aklınıza yatarsa değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeyin. Evet şu an ekranda görmüş olduğunuz maçları seçtim ben. Çünkü bazı arkadaşlar hemen kuponu alıp çıkmak istiyor. 4.62 oranlık kuponumuz arkadaşlar ilk maçımız Kuluş Roma maçı Tabii ki kupa maçları olduğu için biraz sıkıntılı geçebilir ama ben aklıma yatan maçları seçtim Siz de bir kontrol edin Aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz Aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeyin arkadaşlar. 2 i̇ki ve 2.5 iki üst. İlk maçımız. Ve kuponumuzun ikinci maçı arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Evet. Kuponumuzun ikinci maçı. Rangers-Benfica maçı, Deplasma 1.5 üst, ilk konumuz bu şekilde, ikinci kuponumuza geçelim hemen, ilk maçımız Lille-Milan maçı, maç sonucu 2. Sizler de kontrol edin. O şekilde değerlendirin arkadaşlar. Aklınıza yatmıyorsa ben biraz yüksek orana kaçtım. Bugün. CSK Moskova Feyenoord maçı 2.5 üst. PSV Pauk maçı. Maç sonucu 1. Toplam 6.14 oran yapıyor. Bugün videoyu biraz e, kısa tutacağım Çünkü fazla maç yok fazla maçımız yok zaten ben 10 tane maç paylaşıyorum arkadaşlar siz de sizinle genelde 10 dakikamızı ya tutar ya tutmuyor 10 dakika bakın arkadaşlar 10.30. Ve izlenme ortalama görüntüleme süresi 2.12. Yani bu şu demek oluyor. Video, videolar ileri alına alına videolarımız o şekilde izleniyor. Normal hakkıyla izlense şu anda e, YouTube'un bazı kuralları var. O kuralları yerine getirmiş olacağız. Saatlerimizi doldurmuş olacağız. Ben sizler için canlı maçları açmayı düşünüyorum ama e, tabii ki tercih sizin. Ne kadar geç olursa o kadar geç başlarız biz de canlı yayınlara. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirin. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.